Burada fx fonksiyonunu görüyorsunuz. Peki, bu grafikteki eğrilerin hangisi, bu grafikteki eğrilerin hangisi fx'in türevini, ki bu f üssü x olarak da gösterilir, fx'in türevini verecek? Bunu bulmak için, fx üzerindeki her nokta için, o noktaya teğet olan doğrunun eğiminin ne olduğunu ve bu eğrilerden hangisinin bunu yansıtıyor olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani bu fonksiyonların değerinin, o noktadan geçen doğrunun eğimine eşit olup olmadığını, bunu bulacağız. Bir bakalım x eksi 4'e eşitken teğetin eğimi bu noktada teğet dik olduğu için eğimi tanımsız olur eksi 4'ten sağa doğru ilerleyecek olursak çok pozitif bir eğim görürüz bu şekilde devam edersek eğimin sonsuzdan başlayarak önce çok pozitif ama pozitifliği giderek azalan değerleri aldığını belirlemiş oluruz şimdi buradaki grafiklerin hangisinde bu özelliği gözlemleyebileceğimize bakalım Unutmayın, bu grafikler eğimi gösteriyor. Evet, sizce buradaki fonksiyonlardan ya da grafiklerden hangisi x eksi 4'e eşitken sonsuza yaklaşıyor ve x değeri sıfıra yaklaştıkça da daha az pozitif değerler alıyor? Bu, negatif sonsuzdan geliyor ve negatifliği giderek azalan değerler alıyor. O halde bu grafiği eleyebiliriz. İkinci grafik pozitif sonsuzdan geliyor ve giderek azalan pozitif değerler alıyor. Evet, bu olabilir. Üçüncü grafik de pozitif sonsuzdan geliyor ve yine azalan pozitif değerler alıyor. O zaman bu da olabilir. Bu ise negatif sonsuzdan başlıyor ve sonra azalan negatif değerler alıyor. O zaman bunu da eledik. Şimdi x sıfıra eşitken ne olur bir bakalım x sıfırken t' yataydır ve fonksiyonun tepe noktasından geçer. Yatay bir doğrunun eğimi ise sıfırdır. O halde bu grafiklerden hangisi, unutmayın bunlar eğimin değerlerini gösteriyor, bu grafiklerden hangisi x sıfıra eşitken sıfır değerini verir? Bu değil. O halde geriye tek bir fonksiyon kalıyor. Ve bu fonksiyonda x sıfıra eşitken y de sıfıra eşit. Peki sizce grafiğin devamı da f(x)'in türevini gösteriyor mu? Bu noktadan sonra türev yani teğetin eğimi negatifleşmeye başlıyor ve giderek artan negatif değerler alıyor. x'in değeri 4'e yaklaşmaya başladığında ise teğetin eğimi negatif sonsuza yaklaşmaya başlıyor. Bu söylediğimi grafikte de görebiliriz. Bu fonksiyonun aldığı değerler giderek negatifleşiyor ve x 4'e yaklaşırken negatif sonsuza yaklaşmaya başlıyor. Ve böylelikle fx'in türevini gösteren fonksiyonu bulmuş olduk. Şahane.